Bu değil Bu Eee Muş Belediyesi Kademe 1 ile 7.ayn'i kutlamış 7.ayn kutlu olsun Muş Belediyesi Babaan demiş Hoş geldin 7.ayn kutlu olsun nice aylarına Ulaş Hocam selam yetmez bir yeni albüm ne zaman gelecek Artık beklemekten sıkıldım Arkadaşlar artık yalan söylemeyeceğim yemin ederim bilmiyorum Yani Klibi <gülüyor> çekince gelecek işte ama klibi ne zaman çekeceğimi bilmiyorum Belki Çok küçük bir ihtimal Rusal sağlığım bozulup sikerim artık klimini de şu sunu bu sunu da deyip direkt audio atma ihtimalim de var. O ihtimalle değerlendiriz beraber. Arkamda birinin olması sana bir destek oldu o yüzden Arkamda aslında arkamda da değillerdi. Ama yani ben kendim. Onu söyleyeyim. Esrahan. Hayda. Avustralya'da bir Türk Prime 3 üçüncü kutlamış. Efe Avustralya bayi geldi. Efe başta seni ve çeti hepinizi seviyorum demiş. Hoş geldin Avustralya'da bir Türk. Efe Uygaç çetinin tek Avustralya şubesi aramızda. Hoş geldin abi. Üçüncü ayın kutlu olsun. Nici güzel aylarına. Ne yapacak bak. Bak delireceğim bu kedi niye ters duruyor bak. Bak. Ya ananı sikiyim. <gülüyor> niye ters duruyor. Amına koyayım Siri anlamadı beni. Bak Siri anlamadı beni. Televizyon açıldı. I am listening diyor televizyon. Televizyon I am listening diyor. Yani Neyi listeningse amına koyayım bu da. <gülüyor> Kendini böyle muhabbet edeceğiz falan tribine soktu ben bir Siri ile konuşunca. Bakayım şuradan bir çikolatalı yiyelim. Buraya bak. Bak. Ya ana nasıl ki? Ya kurbağalar çok korkunç hayvanlar değil mi? Ben kurbağalardan çok korkuyorum. Kafanı kediye göre hareket ettirince çok iyi oluyor denesene abi. Şşş. Nasıl yani? Oha! Oha! Oğlum çok oluyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Deneyin lütfen deneyin I Nalak. Nalak ne, ne, ne Yan sürekli daya yiyen daya atandan çok daha büyük bir dansçı. Bunu da gözden kaçırmayın yani Bu dansı yargılarken Müzik <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Bu görüntüyü bilmeyen var mı aranızda? Yani Gerçekten Cennet Mahallesi'nin Ne kadar eski olduğunu hatırlamaya çalışıyorum Şu anda. Çok eski değildi Bence. Herkes biliyordur yani Şu an buradaki <gülüyor> Bir an şey gibi Olmadın mı? Sürekli Fav kasmaya çalışan Twitter sayfaları var ya Mesela şu görüntüyü atıp Şey yazıyor aşağıya e bunu hatırlamayan da yoktur herhalde <gülüyor> Veya şey Sarışınlar fav Esmerler fav Kumrallarda fav Bir sonraki tweette bu Anıl kademi 1 ile 5.ayeni kutlamış e gel demiş Anıl en kutlu olsun nice güzel aylarına Eee kurmanç dizan Bir tane insta şeyi atmış ama insta açık değil ki ya göremiyoruz kanka bir görüntü olarak atsana Prince'nin olarak Fan finipoz fena değiller gibi ne dersin demiş Video kullanamıyor kanka Senin de valla ikinizin de şansına Hadi buyur <gülüyor> sabit ses istiyorum ya. Pek bilgim yoktu açıkçası hani kapalı mı açık mıydı bilmiyordum ama Daha önce müze olarak kullanılıyordu şimdi İbadete cami Evet şimdi cami Güzel. olacak. Gideriz ya bir cuma namaz kılmaya. Peki bu Sevindim. Sizin Hı -hı. Mutlu ettiniz. İnançlı biriyim ben ama dış görünüş olarak çok yargılıyorlar. Olur. Bir şey demiyorum artık alıştım yani. <gülüyor> Peki bu sizin... Arkadaşım da keza öyleydi. Oy verme davranışınıza etkiler mi? Siyasi görüşüm yok. Peki. Dini görüşüm var ama siyasi görüşüm yok. Bu zil sesinden nefret ediyorum. Ama en çok neden nefret ediyorum biliyor musunuz? Bak. Veriyorum. Bir buçuğa kurdum. Bir buçuk da ötecek. Bir geliyor abi. <gülüyor> Bu ne izledik baba <gülüyor> Ya dayı sen neyin peşindesin şimdi ya bir yerin bir yerin gözükecek <gülüyor> A Ağır kanser bomba Hasikli rüyaymış İşte buna Bu sese Bu sese katlanamıyorum Sabahları böyle uyanıyorum Gerçekten alarm Kullanıyor musun? Nasıl uyanacağım Esra? Emre Uyandırıyordu ya normalde ben Emre'yle hani aynı evde mi ya? kalıyorum? Artık değil, önceden dedim. Önceden alem yine kullanıyordum ama yine ee, Emre uyandırıyordu. Madem nefret <gülüyor> ediyorsun neden alemleri bu sesle kuruyorsun be adam? Nefret ettiği Değiştirmeye üşeniyorum. Olasını. Ve yok nefret ettiğim için değil ya. Cidden hiç, Benim hiç katlanamıyorum. E, Komutanlar abi yayınlar müsait olunca şuna bak da yatacağım sevili. Maskeniz neden ağzınızda değil di? Başınızda kullanıyorsunuz? Maske koyutlarımızı koruduğu için başımızın üstünde yeri var. Like kaç? Kıvıramamış sanki. G O bir babanın kızından ilk sana ne yediği an, değil mi? Ne kadar acıdır o abi için. Ne oldu ki ben anlamadım? Ne oldu orada ses gidiyor ne var orada? E bütün komikliği kaçtık kişinin bunun. Simge 8 kademe 1 ikinci 2. ayını kutlamış bana. Simge 2. ayını kutlu olsun Nece güzel aylarına. E tamam onu koymayacaksa... Neden koymuş ki bunu videoya? <Gülüyor> Gerçekten çok ayıp bu arala. Gerçekten izlediğim Sayılı komik olmayan <gülüyor> videolardan biriydi bu arada Yani dayanamadım bu videoya Abi devam ediyor mu he? Abi şakalaşılacak hayvan var Şakalışılmayacak hayvan var Yani aslana bu şakayı Ne kadar büyük bu arada Oha yapın yapın Fuki bu kibar da. Bu bardak. Oğlum tam oluyor lan. Çok keyifli. Böyle videoları seviyorum. İzleyene de küçük oyunlar oynattıran oyunları seviyorum. konuşuyor. Konuşan bardağı kaldırdığınızda... Bırakın lan beni <gülüyor> yiğit? Yazık değil misin? He? Annesi babası yok mu onun? Ne olacak şimdi? Yetim mi kaldı bu? Yazık değil mi bu? I'm I'm sorry. Shut up! What? Shut the fuck up! What? Up! Ah. Yeah. Know, been... What? You're I'm sorry, your I'm sorry. Why, your... Mom, I'm sorry. Why are you yelling? Why that... Okay, I'm sorry. I swear, I'm sorry. Ah! Oğlum, bu ne yakşıklılıkla? Bildin kendime aşık oldunlar sa bak hele lan bana düşmeyen kız da ne bileyim fuori Pirlo Pirlo Pirlo Pirlo Pirlo Aslanlar gidiyor aslanlar <gülüyor> Ay amına koyayım yapacağını ki <gülüyor> <şimdi> senin tezevenk <gülüyor> ama ne koyayım yapacağını ki senin gezeven hıh gel ya <gülüyor> git Altına Sıçtı Korkudan Bu Arada <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu Demin Shut Up Dediği Kadın Değil Mi? Evet Bir şey söyleyeceğim. Normal sonradan gözlerinin rengi koyu oluyor değil mi bazen bebeklerin? Ben yanlış bilmiyorum. Hani renkli gözlü aynen böyle doğup sonradan değişiyor. Hepsinde mi öyle oluyor? Yoksa renksiz doğan bebek de var mı? Ben duymamıştım hiç daha önce. Reksiz doğan da var. Anladım. Yok çok var Renkli. ya şey böyle deminki çocuk gibi böyle mas mavi gözlü doğup ondan sonra gözü kahverengiye siyaha falan dönen. Anladın mı? Aa, az önce attığım link açılmadı. YouTube'a Electrobots yazınca ilk video ya bakabilirsin. Video durduk yere seri aç yap inanılmaz iyi.